Bir piyango çekiliyor. Oyuncu, oyunu kazanmak için 1'den 60'a kadar 4 sayı tutuyor. Her sayı bu arada yalnızca bir kere seçilebilir. Eğer oyuncu, sıra gözetmeksizin çıkan sayıların 4'ünde tutturabilirse, kazanıyor. Peki, kazanan numaraların 3, 15, 46 ve 49 olma olasılığı nedir? 60'ı geçmeyeceğiz. 4 sayı seçeceğiz. Evet, bunu bulmanın bir yolu da 60'ın içinden 4 sayı seçtiğimizde kaç farklı sonuç olabileceğini düşünmek. Kaç farklı sonuç çıkabilir? Yani bu 60 topumuz varsa kaç tane kombinasyonumuz vardır demekle aynı şey. 60 top var, içinden 4'ünü alacağız ve topların çekiliş sırası önemli değil. Bu yüzden konumuz permütasyon değil kombinasyon olacak. Çünkü sıralamanın önemi yok. O zaman 60'ın içinden kaç farklı dörtlü grup çıkabilir? Evet, dediğim gibi sıranın da önemi yok. Önceki videolarda anlattığımız gibi bunu bulmanın bir formülü var ama bu formülün mantığını anlamamız gerek. Şimdi bu formülü buraya yazacağım ve formülde aslında neyin anlatılmak istendiğini düşüneceğiz. 60 faktöryel bölü 60 eksi 4 faktöryel. Ve yine 4! Evet, elimizdeki sayıları formüle uygun bir biçimde yerleştirdik. 60! bölü 60 eksi 4!'nin açılımı. Aslında 60 çarpı 59 çarpı 58 çarpı 57 falan diye gidiyor. Bu koyduğum ünlem tüm sayıları yazmadan bu uzun işlemi ifade ediyor. 60'tan seçeceğimiz ilk sayı 60'tan seçiliyor ve sonra İkinci sayıyı seçerken 59 kalıyor. İkincisini 59'dan üçüncüsünü 58'den ve dördüncüsünü 57'nin içinden çekiyoruz. 60'ın içinden yerine yenisini koymadan 4 sayı seçebilirdik. Tabii bu sıralama hesabı katılıyor olsaydı önemli olurdu. Ama biz fazladan sayıyoruz çünkü bunlar aslında aynı kombinasyon olan farklı permütasyonlar. Neticede aynı sayılar. aynı yani aynı dörtlü sayı grubu. Bu yüzden dört faktöriyel'e bölüyoruz. Çünkü dört faktöriyel, bu dört sayının kaç şekilde dizilebildiğini gösterecek. İlk sayı, ilk dört çizgiden birinde olabilir. İkincisi, kalan üç çizgiden bir tanesinde olabilir. Üçüncüsü, iki çizgide, dördüncüsü de tek bir çizgide olabilir. Bu yüzden dört faktöriyel'e böleceğiz. Neyse sonuç olarak bu işlem bize piyangoda kaç olası sonucun olabileceğini söyleyecek. Gösterdiğim mavi kısım daha önce söylediğim gibi, 60 çarpı 59 çarpı 58 çarpı 57'ye denk geliyor. Yani 60 faktöriyel bölü 56 faktöriyel. 4 faktöriyelin açılımı da 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Evet. Şimdi hesap makinesini çıkarmadan önce işlemi biraz sadeleştirelim. Evet, 60 bölü 4, 15 eder. 15 bölü 3 de 5 eder. Peki, 58 bölü 2, 29 eder. Yani işlemin sonucu 5 çarpı 59 çarpı 29 çarpı 57 olacak. Ama sonuç bu değil. Bu, 60'ın içinden sıralamayı göz ardı ederek seçtiğimiz 4 sayının kombinasyonu. Artık hesap makinesinin çıkarmanın vakti geldi. 5 çarpı 59 çarpı 29 çarpı 57. Evet, aslında kafadan da yapabilirdim ama evet. 487.635 ediyormuş. Yani elimizde 487.635 tane kombinasyon varmış. Eğer 60'ın içinden 4 sayı seçiyorsak, bu 60'ın dörtlü kombinasyon diye ifade edilebilir. Asıl soru kazanan numaraların 3, 15, 46 ve 49 olmasının olasılığı kaçtır? Bu sadece tek bir kombinasyon. 487.635 olası sonucun sadece bir tanesi. O zaman 3, 15, 46 ve 49'un kazanan numaralar olma ihtimali 1 bölü 487.635 diye de yazılabilir. Bu sizin kazanma ihtimalinizin sayıya dökülmüş hali. Bu, 60'ın içinden çekilen 4 sayının tüm potansiyel sonuçlarından ya da kombinasyonlarından yalnızca bir tanesi.